yapıyorsun hazırlıklar devam ediyor arkadaşlar Merhabalar bize de sıra geldi en sonunda e, Almanya Türkiye yolculuğuna başlayacağız yaklaşık 2300 kilometre civarında Almanya Avusturya Macaristan Sırbistan Makedonya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmayı planlıyoruz. Yolda herhangi bir değişiklik olmazsa bu koronadan dolayı. Ee, bu yol esnasında evden çıkıştan itibaren hepsini kayıt altına alacağım. Ve bir video ulaştıracağım ya da iki video bilmiyorum. Yol esnasında da YouTube kanalımızdan canlı yayınlar yapmaya çalışacağız. En azından bizden sonra gelecek insanlara, arkadaşlara yolda neler var, zorluklar nelerdir, kolaylıklar nelerdir bunu göstermek anlamında bizi takip ederseniz YouTube kanalından, bildirimleri de açarsanız en azından yolda canlı yayına geçtiğimizde bilginiz olur. Nasıl bu yol izlemeniz gerektiğini görürsünüz. Gümrüklerde ne kadar beklediğimizi ya da gümrüklerdeki bu korona yaşanan sıkıntılar ya da kolaylıklar bunları göstermeye çalışacağım. Ailece işte dört nüfuslu bir aileyiz sonuçta herkes takip eden arkadaşlar da biliyor. Çocuklarla beraber yolda ne zorluklar çekiyoruz, ne kolaylıkları var bu işin, ne rahatlığı var, ne zorluğu var. Karavanla yolculuğun en azından bu uzun yolculuğun yaklaşık 6 tane ülke olması lazım. Almanya, Avusturya, Sırbistan, Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye Almanya ile Türkiye'ye beraber 7 ülke. 7 ülkeye 2200-2003 kilometrelik yolda ne gibi zorluklar olabileceği, ne gibi karavanın kolaylıkları olabileceği bize sağladığı şeyleri en azından aktarmak istiyorum. En azından takipçi arkadaşlar da bilgilenmiş olur. Türkiye'den de uzun zamandır takip ettiğim yurt dışına çıkan, çıkmak isteyen karavancı dostlar var. Bunlara da en azından bir bilgilendirme olacağını düşündüğüm için bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Daha önceki senelerde çektiğimiz videolar var kanalımızda ama onlar çok böyle tatil havasındaki videolardı. Bilgilendirme videosu altında değildi. Ama bu seferki detaylı bir şekilde bilgilendirme videosu, yoldaki masraflarımız, yol paraları, işte vikneteler, hangi ülkede viknete var, hangi ülkede sadece otoban parası var, hangi ülkede gişeler var. Bunları en azından bilgi sahibi olmak adına yurt dışına çıkacak olan Türkiye'deki karavancılara Dediğim gibi bir bilgi aktarımı olur diye düşündük. Ve ailecek nasıl bir tatil yapacağımız takipçi arkadaşlarımızda ne kadar masraf ettiğimizi, ne kadar amal olduğunu hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız, göstermeye çalışacağız. Videoda görüntülü bir şekilde siz de en azından göreceksiniz. Bu şekilde bir video hazırlamak istiyorum. Şu anda aracımızın %90'ı hazır diyelim. Alışverişlerimizi yap. yiyecek, içecek konusunda bir sıkıntımız yok. Sadece yola çıkmadan önce bir iki şeyde hazırlamamız. Planımız Cuma günü akşamüstü yola çıkmak. Avusturya'ya gece geçmek. Macara belki Avusturya'da yatarız bir yerde. Oradan da Macara geçmek. Sırbı da gündüz geçip Makedonya üzerinden Yunan'a girip. Belki bir iki gün kalmak müsait olursa koronadan dolayı bilmiyoruz. Daha önceleri ki yaptığımız şekil buydu. Ama bakalım görüp yaşayacağız ona göre sizi de bilgilendireceğim. Dediğim gibi takipte kalın, kanalımıza abone olun. Abone olun ve aktif edin ki en azından biz video koyduğumuzda ya da canlı yayına geçtiğimizde sizin de bilgi gelsin. Siz de takip edebilin. Yolda olan arkadaşlara Allah kolaylık versin.